Arasıymış teş atılan yer Evet oh. <gülüyor> tamam, abi orası işte Mepi sonu işte abi Tamam aldım aldım A son mi? Kanka yer yerine bileti Diyemedim Tuttu Görüşürüz <gülüyor> <beni>. Görüşürüz Görüşürüz Görüşürüz Yol sen miydin Ya siki tuttuk yine ya Nefretlik bir mepi ya Bak anasını siki Düştü i̇şte, mü? Düştün mü? Neden? Güzellerledim. Çok güzellellemeye devam ediyorum. Aha! Ay aşağı etti Allah abi. Ya ben de geçemiyorum. Ananı avradını. Bu ne? cehennem kalabalığı. kalabalığı. Hayır hayır hayır hayır, hayır hayır hayır. hayır. Soruduma kapatıyor ya. Ya böyle. bu sağdaki Avel yüzünden ben giremedim ya. Ya senin amını sikim o korsan sikler git. Lan. Orros bunun. Başımım. Bu <gülüyor> Lan gireceğim, gireceğim. Girdim, kırık kiyim. Girdin mi? Allah. Kah, hayır. Adresi kiyim. Gümle <gülüyor> attı orada. Yok ettin bu arada beni. O? Oh. Cenk al. Cenk al. Cenk nasıl alamadın ya? Cenk er kötü sana vermek için? Çekil. Deş yapalım. Deş ittirme değil, deş. Oğlum mal mısınız? Orada şey varsa götürmeyin işte ya. Ya bizim öbür çocuk da önden koşuyor tek. Sen bitirmeyecek, top bitirecek. Lan! Lan çocuk! Oğlum bu çocuk niye önden koşuyor <gülüyor> tek başına o çocuk? Alo <gülüyor> bekleyecek kanka. Motive et. Klas. Nerede? Iki. Nerede? <gülüyor> Nerede? <gülüyor> Nerede? <gülüyor> Nerede? <gülüyor> ne yaptın ne, yapayım, ne yapayım. Oros, <gülüyor> Hangi aptal bizi oraya götürdü? Botonu tutarsam ben açıdan geliyorum Hayır abi ben gidiyorum şu anda birinciyim ben Hadi İğrenç bir gelemedim. Burası. burası hayallerin Lan ben geçemiyorum buradan. NE Ne? ping'den öldüm. Ping'den alamadım. İlla diyor ki gel benim annemle münasebete gir ya orospu çocuğu pembe. Abi lan artık birileri. Tutma orospu çocuğu. <gülüyor> ya rob abone <amara> koyayım ya. <gülüyor> Ananı sikerim. ananı siki Ananı bu da boş. Bu şaka mı anani bu? Kadar? Çizim, <gülüyor> kapıda kaldım. Kapıda kaldım. Kapıda kaldım. Bora gel ora gel. Bura gel ora Ananı sikeyim böyle işin. O ananı sikeyim. Bak önünde gidiyor. Ananı Ben bitirdim. Ben de bitirdim. Hayır, hayır. Hayır. Çekil çekil orospu evladı seni Allah belanı <gülüyor> versin senin Çekil Bıraksana it ol it bırak bırak Orospu <gülüyor> çocuğum Orospu çocuğum Ananı sikim ananı sikim Ananı sikim Bir saniyelik kararla monitörün içi Beni beni tutmaya tanışan En Çık çık çık çık gel. Gel gel gel gel gel. Ben yol açıyorum. Ben yol açıyorum gel. Çık çık çık evet, çık. Evet, Şu an sırlanamadı. Sırlanamadı. Sırlanamadı. Açılmayan kapılar var. Şu an evet, <gülüyor> Aha. Şampiyon birincisi. Şu an birincisi sırlanamadı. Şu an birincisi sırlanamadı. <gülüyor> <gülüyor> <Açıldı işte. gülüyor> <gülüyor> ona ne Aha açıldı bu En sağ en sağ. Lan anam noktalı dur. Çık çık çık çık <gülüyor> Anasını çike ata kal. Yemin ederim bu aile töreni Oğurum var Ya Emre abi beni niye düşürüyorsun? <gülüyor> Ana nı sıçayım <gülüyor> Emre Aras, beni niye düşürdün? Abi beni en aşağı attı. En aşağı attı. Oğlum altı! Yarım... E, geçtim geçtim! Ananı top! Ananı e, e, seni! E, e, oğlum e, e, sizi! Ki, <gülüyor> ben... Doktor bulamadı bana ilacı... An senin! Geç, ben de geçiyorum. Geçebilecek miyim? Adamı avradını sikeyim yeter. <gülüyor> Tuba amına koydum kim o? Okan. Oruç <gülüyor> <gülüyor> <Orası> bu çocuğu. Ne? <gülüyor> ne <No? gülüyor> no oldu? Biri bir bir aşağı attı abi. <gülüyor> Aa beni attı. Orozo'yu bu çocuğu da ver Evet. O bir, bir bayağı sürüklen attı bin aşağı yani. Mounting gibi amına koyayım. Altıyor insanları yere. <gülüyor> <gülüyor> okan... Evet katlediyoruz bu çocuğu. <gülüyor> Oka amını yurdunu sikerim. Bak Onun bak sikliyorsun amına koyayım. Geber lan. Aa da düştü. Gözüm önünde katliam yapıyorum. Tam <gülüyor> Gözüm sulandı amını sikil bit artık <gülüyor> Bak bak bak <gülüyor> Kazandım kazandım ya, kazandım ya, kazandım ya, <gülüyor> ya, <ne gülüyor> kazandım ya, kazandım, kazandım. Allah'ım <gülüyor> Allah şükürler olsun Nasıl kazandı mı? Gördünüz mü? Sonda attığın deşi gördünüz mü evet, havalıca? Evet, evet evet evet deş. Allah Allah'ım şükür.